Değerli Ziyan Ertürk'ün en tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Ezebeth Arkemazad, harikhaber.com ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık, yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün öne çıkan gelişmeyi siliyorsan paylaşacağız benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tan tanışacak olursak, Twitch Tarık Haber, TV, Sosyalcep, Cep Haber, Pinterest Tarık Haber, Oku Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr, Tarık Haber, İnsan Ahmet, Tarık Haber, Twitter, Tarık Haber, Reddit, Grant, Dive, 708, 70 YouTube, Tarık Haber, TV ve Kevmer, Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıyacak olursak Big Live'da Bigolive'da Big Live kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz. Ve ana haber bültenimiz başlıyor efendim. Bu arada... Kur'lara şöyle bakacak olursak dolar günü 19,50 ile yükselişte. Euro 21,38 ile düşüşte. Altın 1.277 ile yükselişte ve İstanbul Borsası günü 4.536 ile düşüşle kapattılar. Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da duyurdu. Deprem bölgesindeki öğrenciler için yeni düzenleme geliyor. Demiş. Son dakika haberine göre 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimine az bir süre kala liderlere yoğun programı sürüyor. Son olarak gün içinde aydınla miting gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan istasyon meydanında düzenlenen mitingde katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada deprem bölgesindeki öğrenciler için yeni düzenlemeyi de duyurdu. İşte son dakika haberin detayları. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan adına da duyurdu. Deprem bölgesindeki öğrenciler için yeni düzenleme. 9 Mayıs 2023 19.23 son güncelleme. 9 Mayıs 2023 20:28. Son dakika haberi. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerine az bir süre kala liderlerin yoğun programı sürüyor. Son olarak gün içinde Aydın'da miting gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki öğrenciler için yeni düzenlemeyi de duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları. Takip et. Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesindeki lise öğrencileri için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde yüzde 25 lik ek kontenjan ayrılacağını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları buraya aydından geliyoruz Aydın 65.000 kişiydi şimdi Adana'dayız resmi rakam 80 bin ben Adana'lı işini bilir diyorum İnşallah pazar günü biz balkon konuşması yaparken Adana'da buradan yapacak deprem bölgesindeki çalışmalar Şehirlerimizi ayağa kaldıracak inşa ve ilya faaliyetlerini dünyada eşi benzeri görülmemiş hızla yürütüyoruz. Enkazları tamamen kaldırdık. Depremlerde 11 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımı rahmet değer ediyorum. Depremin ardından 8 Şubat'ta Adana'daydım. 11 ilimizin her birini defalarca ziyaret ettim. Hem dayanışma gösterdik hem de işlerin planlamasını sizlerle yaptık. İnşa ve ilya faaliyetlerini hızla yürütüyoruz. 837 bin çadır yanı sıra 100 bin konteyner kurulumunu tamamladık. Bizde icraat var. Onlar konuşur. Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacağız. Depremzede öğrenciler için %25 ek kontenjan. Deprem bölgesindeki devlet üniversitelerimizde depremzede öğrenciler için %25 oranında ek kontenjan ayıracağız. 21.560 öğrencimizin yararlanabileceği bu düzenlememiz gençlerimize hayırlı olsun. 14 Mayıs'ta hak ettikleri dersi sandıkta vermeye hazır mısınız? Seçim gününe kadar tereddütlü bir akrabanızı bulmalısınız. Kendisine benim selamımla gidip 14 Mayıs'ı anlatacaksınız. Ben Adana'ya güveniyorum. 21 yılda her şeyi değiştirdik, bir tek muhalefet kaldı. Yalanla tehditle muhalefet yapılamayacağını bir türlü öğretemedik. 14 Mayıs'a doğru da azdılar. Pol yok, yumurta yok. Kibri aşa değmiş durumda. Makam mevki dağıtıyorlar. Masaya iki belediye başkanı monte etmişler, kendi şehirlerine hayrı yok. Başımıza 40 yıllık CHP'li kesildiler. Tarih boyunca Kürt kardeşlerimize en büyük zulmü yapan CHP'ye iktidarı teslim etmek için çalışıyorlar. Kandil'deki örgütün başları var ya oradan bay bay Kemal'e destek selamı gönderiyor. Çıkmış ne diyor? Sero'yu bırakacağız diyor. Benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan ahlaksızı nasıl bırakırsın? Hukuk devletinde böyle bir şey yok. İmralı'nın kapılarını kıracakmış. Bunların kendileri terörist. Arada bir hakaretlerle Bay Bay Kemal'e ayar vermeyi ihmal etmiyorlar. Bizden ayrılanları saymıyorum. Onlar sığıntı. Lokomotif olan Bay Bay Kemal'e gelince yaptıklarına bakarken gülmesine gülüyoruz da kendisinin de kurduğu masanın da durumu gülünecek gibi değil. İlginizi çekebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı. Gün soğukkanlı olma sabırlı olma günüdür. Son haber bürteleniz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyen. Kemal Kılıçdaroğlu dijital altyapı projesini açıkladı. Büyükşehirlerde saniyede bir e, gigabit, kentlerde yüz megabit indirme hızına oluş, oluşacağız dedi. Millet İttifakı'nın öncünün başkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bay Kemal'in tatlı zesimi videolarının dokuzuncusunu yayınladı. Dijital altyapı projelerini açıklayan Kılıçdaroğlu, büyük şehirlerimizde saniye 1 GB, kentlerimizde saniyede en az 100 MB indirme hızına ulaşacağız. Fiber optik ağımızın uzunluğunu 2 milyon kilometreye çıkaracağız. Ülkemizin elektronik ve haberleşme altyapısını geliştirmek amacıyla 5 yıl içinde 35 milyar dolar yatırım yapacağız dedi. Kemal Kılıçdaroğlu dijital altyapı projesini açıkladı. Büyük şehirlerde saniyede 1 gigabit, kentlerde 100 megabit indirme hızına ulaşacağız. 9 Mayıs 2023-1954 son güncelleme, 9 Mayıs 2023-2026 Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bay Kemal'in tahtası isimli videolarının 9.sunu yayınladı. Dijital altyapı projelerini açıklayan Kılıçdaroğlu, büyük şehirlerimizde saniye 1 gigabit, kentlerimizde saniyede en az 100 megabit indirme hızına ulaşacağız. Fiber optik ağımızın uzunluğunu 2 milyon kilometreye çıkaracağız. Ülkemizin elektronik ve haberleşme altyapısını geliştirmek amacıyla 5 yıl içinde 35 milyar dolar yatırım yapacağız, dedi. Takip et. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Bay Kemal'in tahtası isimli video paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Bizim kavgalara ayıracak vaktimiz yok. Dünya ile rekabet edebilmek için güçlü internet ağına ihtiyaç var. Öyle uydurup buçuklu falan değil, tam anlamıyla yüksek hızlı haberleşme sistemlerini Türkiye'nin her yerinde kuracağız." Dijital altyapıyı anlattım, ifadelerini kullandı. Dünya ile rekabet etmek istiyorsak Videoda optik kablo ağının uzunluğunu 2 milyon kilometreye çıkaracaklarını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Sevgili halkın dijital bir çağın içindeyiz. Dünya yapay zeka alanındaki büyük gelişmeleri, kuantum teknolojileri, akıllı ilaçları, giyilebilir teknolojileri ve nesnelerin internetini konuşuyor. Peki geleceğin dünyasından geri kalmamak için neye ihtiyacımız var? Sağlam bir internet altyapısına yapısına ve ışık hızında internete. Dünya ile rekabet etmek istiyorsak bir Türkiye'nin her köşesine ışık hızında internet götürmeliyiz. Ki sık sık yaşanan bağlantı kopma sorunlarının önüne geçmeliyiz. Bunun için de sağlam bir internet altyapısına ihtiyacımız var. 5 yıl içinde 35 milyar dolar yatırım. Gigabit internet olarak bilinen internet hızı neden tüm büyük şehirlerimizde olmasın? Olacak. Büyük şehirlerimizde saniye 1 gigabit, kentlerimizde saniyede en az 100 megabit indirme hızına ulaşacağız. Gençler bugünün dünyasında en kıymetli şey zaman. Bu hızlara eriştiğimizde zamandan büyük tasarruf sağlayacaksınız. Saniyelerin bile uzun kaldığı bazı dijital işlemlerde dünyadan geri kalmayacaksınız. Güzel ülkemizi fiber ağlarla öreceğiz. Fiber optik ağımızın uzunluğunu en kısa sürede 2 milyon kilometreye çıkaracağız. Dahası ülkemizin elektronik ve haberleşme altyapısını geliştirmek amacıyla 5 yıl içinde 35 milyar dolar yatırım yapacağız. Türkiye'deki bir doktor. Bu iletişim hızı sayesinde Türkiye'deki bir doktor Zürih'teki bir hastasını muayene, hatta robotik teknolojiyle ameliyat edebilecek. Bankacılık işlemlerinden ticarete kadar her şey saniyeler içinde gerçekleşecek. Online oyunlarda lag yemeyeceksiniz. Gençler sanal dünyada sizler için ışık hızında otobanlar açacağız. Siz de dünyayla rekabet edeceksiniz. O zaman haydi Türkiye oyunumuzu verelim, düşük internet hızına kopan bağlantılara elveda diyelim. İlginizi çekebilir. <gülüyor> En büyük devrim diyerek açıkladı. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Çeşire he işçileri heyecanlandıran sözler geldi. Bakan kurum duyurdu. Uygun şartlarda ev sahibi olabilmeleri için bu çalışmayı yapacağız dedi. Çevre Çevre Çelik ve iklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Murat Kurum İstanbul'da yaptığı açıklamayla ev sahibi olmak isteyen işçileri heyecanlandırdı. Yeni proje için ilk sinyali veren Murat Bakan Kurum, İstanbul'un üreten insanlar için uygun şartlarda ev sahibi olabilmeleri için tüm işçi kardeşlerimizin hem üretebilmesi hem de o güveni huzurlu yuvalarında eşebilmesi için bu çalışmayı yapacağız, dedi. İşçileri heyecanlandıran sözler. Bakan Kurum duyurdu, uygun şartlarda ev sahibi olabilmeleri için bu çalışmayı yapacağız.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 Takip et. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Murat Kurum, Ümraniye'de İstanbul seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Kurum, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerle bir araya geldi. Bakan Murat Kurum, İstanbul'un üreten sanayi işçilerine önemli müjde verdi. Kuruma Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım eşlik etti. Üretmeyen yerinde sayar. Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerle buluşan Bakan Murat Kurum, ben sanayicilerimizle bir araya geldiğimde her fırsatta özellikle değindiğim bir husustan bahsetmek istiyorum. Bugün artık tüm dünyada sanayide baş döndürücü bir dönüşüm süreci başlamıştır. Dünya sanayisi artık ekoverimlilik, çevre dostu teknolojiler ve endüstriyel ekoloji, endüstriyel simbiyoz gibi yeni kavramları konuşuyor. Bu yüzden sanayide mevcut potansiyelin en iyi şekilde kullanılması ne kadar önemliyse çevreyi koruyan, üretimin sürdürülebilirliğini sağlayan adımlar atmakta bir o kadar önemli hale gelmiştir. Ben bu noktada bir parantez açmak istiyorum. Biz şundan çok eminiz. Toprak için su ne ise ekonomi için de sanayi olur. Bugün sanayisini gözeten koruyan, kollayan, adeta pamuklara saran bir iktidar var. Çünkü yine şunu çok iyi biliyoruz ki üreten alıp yürür, üretmeyen yerinde sayar. İşte dün ürettiği malını satamayan bir sanayiden bugün artık tüm dünyanın tercih ettiği marka bir sanayiye ulaşan Türkiye var. Artık sadece ağır sanayide değil, yüksek teknolojili hafif sanayide de çağ atlayan bir Türkiye var. Milli geliri içerisinde sanayisinin payını %25-6'ya ulaştıran bir Türkiye var. Evet, işte bu büyük payı korumakta hiç şüphesiz sanayi tesislerimizin iklim değişikliğine uyumunu artırmakla mümkün olur. Firmalarımızın rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları bertaraf etmekte mümkün olur dedi. Birinci gündemimiz yeşil dönüşüm. Sanayicilerin birinci dönüşümü yeşil dönüşüm olacak diyen bakan kurum açık söylüyorum. Bugün AB, sanayide yeşil dönüşüm diyerek bizim gibi ihracatçı ülkelere deyim yerinde ise bazı zorunluluklar getiriyor. Her ne kadar AB ülkeleri arasında, Avrupa sanayicileri arasında bu süreç tam kabullenin de önümüzdeki 20-30 yıl sanayicimizin birinci gündemi yeşil dönüşüm olacaktır. Bu dönüşümü hızlandırmak adına sanayicimizin yanındayız, sizlerin yanındayız, firmalarımızın yanındayız. Daima sizlerle istişare halindeyiz. Yeni sanayi alanlarıyla Büyük Türkiye, hedefiyle içerisinde otelleri, restoranları, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarıyla son derece güzel dostu sanayi siteleri inşa ediyoruz. Binlerce kardeşimize istihdam kapısı açıyor, ekonomimize güç katıyoruz diye konuştu. Yüz binlerce istihdam sağlayacağız. Sözlerine devam eden kurum, bugün itibariyle 6 ilimizde şehirlerimizin içinde kalan, esnafımızın, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veremeyen 4.120 dükkanı sıfır atık konseptiyle dönüştürdü. Aynı şekilde 6 ilimizde 6.238 dükkanımızın dönüşüm çalışmaları da devam etmektedir. Tabi bununla da yetinmedik. İlk iş yerim projesi kapsamında 29 ilimize 10.000 sanayi dükkanı daha kazandırıyoruz. Bugün sanayide yeşil dönüşümün en önemli adımlarından birini atarak, sadece 2022 yılında 2.8 milyon ton atığın alternatif ham olarak sanayimizde kullanımını sağladık. Atıkların geri dönüşümüyle hem doğamızı koruduk hem de milletimizin ekonomisine katkı sağladık. Sanayi tesislerimizin iklim ve çevre dostu üretim yapmalarını teşvik ederek, üniversitelerimizde, iş dünyamızda, kurumlarımızda tüm organize sanayi bölgelerini, sizlerin de çalıştığı alanları, fabrikaları, tesisleri, yeşil OSB'ye dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda enerji ve kaynak verimliliğini, hava, su ve toprak için sıfır kirlilik prensibini gösteren tesislere, çevresel üretimin göstergesi olarak sanayide yeşil dönüşüm belgesi düzenliyoruz. Bu belgeyi almaya hak kazanan sanayi tesislerinin yeşil finansmandan faydalanmaları için gerekli tüm adımları atıyoruz. Bu sayede sanayimizi dünya standartlarının da üzerine çıkararak rekabet gücüne erişmesini ve piyasalarda yüksek payla yer almasını sağlayacağız. ''İnşallah bu süreci hep birlikte yürüteceğiz, yeşil bir ekonomi oluşturacağız ve inşallah 10 yıl içerisinde yüz binlerce gencimize istihdam sağlayacağız.'' ifadelerini kullandı. İşçilere Konut Müjdesi Sanayi bölgelerinde çalışan işçilere müjde veren Bakan Murat Kurum, İstanbul'un seferinde yine teşvik bölgesi olan yerlerde vatandaşlarımızın burada pazarlama yapacağı, orada da üretimlerin yapılacağı alanları hep birlikte çalışacağız ve bilhassa bu sanayi bölgelerinde çalışan, Evi olmayan işçi kardeşlerimiz için de yeni yapacağımız yerlerde onların uygun şartlarda ev sahibi olabilmelerine Toki Başkanlığımızla yine sanayi bölgelerimizle birlikte yapacağımız projeyle katkı sağlayacağız. Hem onlara uygun şartlarda yer tahsisini sanayi sitelerinin yapılması noktasında Toki'mizde yapım desteğini diğer taraftan da burada çalışan kardeşlerimizin uygun şartlarda ev sahibi olabilmeleri için hep birlikte bir proje yürütüyoruz. Bunu da aslında bugün burada hep birlikte yaptığımız toplantıda bilhassa yinez Modoko ve her tüm sanayi sitesi, organize sanayi bölgesinde çalışan kardeşlerimizin uygun şartlarda ev alabilmesi ve üretimin devamlılığı noktasında bu çalışmayı da inşallah buradaki başkanlarımızla birlikte yürüteceğiz. Bunun talimatını arkadaşlara verdik ve yeni yer tahsisi oldu. Ve bu noktada o talebi hızlı bir şekilde yerine getirmek üzere bu hafta inşallah yer taleplerini karşılayacağız.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 Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Polisin dikkatini çekti. Terörist havalimanında kız kıvrak yakalandı. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda emniyet ekipleri İstanbul havalimanında şüphelendikleri bir kadını durdurdu. Yapılan incelemede kadının kimliği sahte çıktı. İncelemenin derinleştirmesinin ardından şüphelin terör örgütüne üye olma suçundan 6-3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Adının neki olduğu beliren terörist işlemlerin ardından tutulan cezaevine gönderildi. Polisin dikkatini çekti. Terörist havalimanında kıskıvrak yakalandı. 9 Mayıs 2023 18:40 Son Güncelleme 9 Mayıs 2023 18:40 Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda emniyet ekipleri İstanbul havalimanında şüphelendikleri bir kadını durdurdu. Yapılan incelemede kadının kimliği sahte çıktı. İncelemenin derinleştirilmesinin ardından şüphelinin terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Adının NG olduğu belirlenen terörist, işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Takip et. İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarının şüphesi, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan teröristi yakalattı. Kimliğin sahte olduğu belirlendi. Olay, dün saat 17.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. Havalimanında görevli polis memurları şüphelendikleri bir kadını durdurarak kimlik istedi. Gedi adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu belirleyen ekipler kadını gözaltına aldı. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 8 Mayıs 2023 tarihi 17.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda uygulama yapan görevlilerimiz şüphe üzerine bir kadın şahsı durdurmuştur. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada KG ismine düzenlenmiş sahte kimlik kartı kullandığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde şüpheli şahsın NG isimli şahıs olduğu belirlenmiş, terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan NG isimli şahıs yapılan işlemlerin ardından, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir denildi. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan varan o gösterdi, İtalyanlar ne diyor biz yapmadık. Türkler yaptı, diyor. Kılıçdaroğlu duyurdu. Kapattırmayacağım. Sakarya'da tehlikeli gerginlik, namaz sonrası iki ev ateşe verildi. Anahtar kelimeler. Polis terörist havalimanı. Takip et. En çok okunan haberler. Kamu işçisi sonrası sıra memur ve emekliye zanda. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli yani. izleyenler. Son dakika haberi veri. Temmuzlu asgari ücret zamı ne kadar olacak? Bakan bilgin 500 dolar demişti. Türk işten o sözlere yanıt geldi. parasının söyleseydi daha iyiydi dedi. Çalışmaya Sosyal Güvenlik Bakanı Velhat Bey'in asgari ücret için 500 dolar rakamını vermişti. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Sorulara merak edilirken Türk İş Başkanı Ergun Atalay'dan son dakika açıklaması geldi. Asgari ücret tespit komisyonu görüşmelerine hangi teklif ile oturacaklarına ilişkin konuşan Atalay, Türk İş Başkanı'nın Türk parası üzerinden konuşur. Benim için 500 dolar değil de parasını söyleseydi daha iyiydi dediz. Son dakika Temmuz'da asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bakan bilgin 500 dolar demişti. Türk iş'ten o sözlere yanıt parasını söyleseydi daha iyiydi 9 Mayıs 2023 1549 son güncelleme 9 Mayıs 2023 1558 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı vedat Bilgin asgari ücret için 500 dolar rakamını vermişti yeni asgari ücret ne kadar olacak asgari ücrete ne kadar zam gelecek soruları merak edilirken Türk İş Başkanı Ergün atalaydan son dakika açıklaması geldi Asgari Ücret tespit Komisyonu görüşmelerine hangi teklif ile oturacaklarına ilişkin konuşan Atalay, Türk İş Başkanı Türk Parası üzerinden konuşur. Benim için 500 dolar değil de parasını söyleseydi daha iyiydi dedi. Takip et. Son dakika, Asgari Ücret Temmuz 2023 zammı için milyonlar nefesini tutmuş ekonomi yönetiminden gelecek açıklamaya odaklanırken çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ilk kez rakam vermişti. Bakan bilgin, Ocak'ta Cumhuriyet tarihinde en yüksek seviyeye çıkaran düzenlemeyi yaptık, Temmuz'da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar civarında ifadelerini kullandı. İlginizi çekebilir. Kamu işçisi sonrası sıra memur ve emekliye zanda. İşte masadaki zam oranı. Memurlar için de benzeri düşünülüyor. Enflasyon verisi yanlış mı hesaplandı? Kamu işçileri zam oranı belli oldu. Türkiye İş Başkanı Atalay'dan Asgari Ücret Açıklaması Bu gelişmenin ardından kamu işçisinin zam oranının açıklandığı imza töreninin ardından Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Habertürk TV'ye asgari ücret zamı için son dakika açıklamalarında bulundu. Haziran ayında toplanması beklenen Asgari Ücret destek Komisyonu toplantılarında ne kadar zam talep edeceklerine ilişkin konuşan Atalay, asgari ücrette adil bir pazarlık olmuyor. Orada işverenler oturduğunda istedikleri rakamları çıkartıyorlar, dedi. Yeni asgari ücret 2023 için ne kadar olacak? Bakan bilginin 500 dolar açıklamasına da yanıt veren Atalay, o zamanlarda dediğim şey. Ben Türk İş Başkanı dolarak dolar üzerinden konuşmam. Türk İş Başkanı Türk parası üzerinden konuşur. Asgari ücret imzalandığı zaman 455 dolar seviyelerindeydi. Şimdi bakan bey 500 dolar üzerinde olacak diyor. Benim için 500 dolar değil de parasını söyleseydi daha iyiydi derken asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değiştirilmesi çağrısında bulundu. Asgari ücret için rakam vermeyen Atalay, Temmuz'a 2 ay var. 2 ay evvelden umut satmanın bir anlamı yok ifadelerini kullandı ve bunu konuştukça ev kiralar artmaya devam ediyor. Otomobil fiyatları artmaya devam ediyor. E 350 lira oldu. Onun için asgari ücret pazarlığı başlamadan rakam söylemiyorum şeklinde konuştu. SGK uzmanından tahmin 12.500 Türk lirası olur. Te yandan SGK uzmanı Özgür Erdursun ise yeni asgari ücret için tahminini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan uzman isim, kamu işçilerine zam oranı belli oldu. Zam oranı %45, en düşük kamu işçi maaşı 15.000 lirası oldu. Bu oranda yapılan zam bir temmuzda zam oranları belli olacak, asgari ücretli, memur, emekliler ve çalışanlar için önebilir Askeri ücret 1 Temmuz'da 12.500 Türk Lirası olur açıklamasında bulundu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberi bir Erdoğan'ın mitingindeki pankarta çok sert yüklendi. Akçener'den ses getirecek sözler geldi. Her birinizi bir ana doğrudu ayıptır dediniz. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlere İstanbul'da düzenlediği mitingde dikkat çeken detaylardan biri de Kı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef alan pankartlardan biriydi. İYİ Parti lideri Meral Akşener o pankartla ilgili çok sert tepk gösterirken her birinizi bir ana doğurdu simbe bu aylaksızlıktır keşke siz birer karı ol olabilseydiniz diye konuştu. Son dakika Erdoğan'ın mitingindeki pankarta çok sertliklendi. Akşener'den ses getirecek sözler, her birimizi bir ana doğurdu, ayıptır. 9 Mayıs 2023-14.50 son güncelleme, 9 Mayıs 2023-15.10. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlediği mitinginde dikkat çeken detaylardan biri de Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan pankartlardan biriydi. İYİ Parti lideri Meral Akşener o pankartla ilgili çok sert tepki gösterirken her birinizi bir ana doğurdu sizinde. Bu ahlaksızlıktır. Keşke siz birer karı olabilseniz diye konuştu. Takip et. Son dakika haberi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Giresun'da partisinin seçim mitinginde açıklamalarda bulundu. Akşener'in gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da gerçekleştirdiği mitingde açılan pankartlardan biri vardı. Arı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider istiyoruz yazılı o pankartla ilgili tepkisini dile getiren Akşener sert sözlerle yüklendi. Kafayı yedi bunlar. Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle. Böyle pis bir dille seçime hiç gitmedik. Kadınlara sürtük, düşük, çürük dendi bu ülkede çırp çıkmadı. En son Recep Bey'in İstanbul'daki mitinginde bir pankart var. Sayın Kılıçdaroğlu için deniliyor ki, karı gibi mutfakta duracağına arı gibi çalışan lider isteriz? Ayıptır, günahtır. Her birinizi bir ana doğurdu sizin de. Bu ahlaksızlıktır. Allah'ın bir kulu da o pankartı indirmedi. Bizler hem çocuklarımıza hem ailemize baktık, hem tarlada çalıştık, hem evde hem işte çalıştık. Neymiş adımız? Karıymış. Keşke siz birer karı olabilseniz. Kafayı yedi bunlar. 14 günde inşallah iki şey olacak. Birisi 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu, diğeri de Başbakan Meral Akşener olacak. Sayın Erdoğan seçilse dahi 5 sene sonra seçilemez. Ondan sonra bu ucube sistemin kalkması için herhangi bir konu söz konusu olamayacak. Mülakat ortadan kalkacak ve inşallah gençlerimizi ortada bırakmayacağız. İhtiyacı olan ev kadınlarımıza, 18-26 yaş grubundaki gençlerimize hiçbir şart aramadan aylık 2.500 lirası maaş ödeyeceğiz. Kılıçdaroğlu'ndan pankarta yanıt. Kılıçdaroğlu da kendisini hedef alan pankarta gönderme yaparak Twitter hesabından Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener ile birlikte mutfakta çay doldururken çekilen bir fotoğrafı paylaşmıştı. Kılıçdaroğlu paylaşımına biz hayatı paylaşmaktan gurur duyarız. Alın şimdi bu fotoğrafı pankartınıza koyun notunu düşmüştü. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Türkiye'nin her yerine kuracağız. Kılıçdaroğlu ama haber bültenimiz devam ediyor diğer haberimize geçiyoruz. YSK son durumu açıkladı toplam sayı 2 milyonu yaklaştı dedi. Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan, kullanılan seçmen sayısı 1 milyon 798 bini aştı. Öte yandan yurt dışı oy verme işlemleri 9 Mayıs'a gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17'ye kadar devam edecek. YSK son durumu açıkladı toplam sayı 2 milyona yaklaştı. 9 Mayıs 2023 19.09 son güncelleme. 9 Mayıs 2023 19.09 Yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy kullanan seçmen sayısı 1.798.000'e açtı. yurt yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek. Takip et. Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1.798.505 oldu. Yüksek seçim kurulundan YSK edinilen bilgiye göre 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurt dışındaki temsilciliklerde 1.674.060, gümrük kapılarında ise 124.445 seçmen oy kullandı. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek. Anadolu Ajansı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Selli Kılıçdaroğlu Acıgül'ün. Ama haber bürtelimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Seçim otobüsüne taş atan çocuk için Kılıçdaroğlu'ndan talep geldi. Serbest bırakın dedi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Arda ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsüne Sakarya'da 15 yaşında bir çocuk tarafından taş atıldı. Kılıçdaroğlu göz alınan çocuk için serbest bırakın talebinde bulundu. Seçim otobüsüne taş atan çocuk için Kılıçdaroğlu'ndan talep. Serbest bırakın. 9 Mayıs 2023-2056 Son Güncelleme 9 Mayıs 2023-2056 Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim otobüsüne Sakarya'da 15 yaşında bir çocuk tarafından taş atıldı. Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan çocuk için serbest bırakın talebinde bulundu. Takip et. Seçim hazırlıklarına devam eden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya'da destekçilerine seslendi. Kılıçdaroğlu'na Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti. Seçim otobüsüne taş atıldı. Mitingini tamamlayarak şehirden ayrılacak olan Kılıçdaroğlu seçim otobüsüne 15 yaşındaki bir çocuk tarafından taş atıldı. Otobüsün camı kırıldı ve taş atan çocuk gözaltına alındı. Durumdan haberdar olan Kılıçdaroğlu, şikayetçi olmayacağını belirterek 15 yaşındaki çocuğun serbest bırakılması için talette bulundu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Selvi Kılıçdaroğlu Acıgül'ün. Ana haber bürtelimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Sadece Afyon bulunuyor. Kopartman cezası 244.315 lira. Sadece Afyon bulunan ve Eber Gölü kıyısında yetişen endemik bitki türü Eber sarısını koparanlara tutak uçuklatan para cezası verilecek. Doğal koruma ve birini partlar 5. bölge müdürlüğü tarafından Eber sarısını koparana 244.315 lira ceza verilendir. Bel Sadece Afyon Karahisar'da bulunuyor. Koparmanın cezası 244.315 lira. 9 Mayıs 2023 17.43 son güncelleme. 9 Mayıs 2023 17.59 Sadece Afyonkarahisar'da bulunan ve Eber Gölü kıyısında yetişen endemik bitki türü Eber Sarısı, Nıkoparanlara dudak uçuklatan para cezası verilecek. Bağ Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Eber Sarısı, Nıkoparan'a 244.315 lira ceza belirlendi. Takip et! Sadece Afyon Bolvadin, Çay ile Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü kıyısında yetişen endemik bitki türü, eber sarısı, koparanlara ve taşıyanlara 244 bin 315 lira para cezası veriliyor. Eber Gölü alan kılavuzu ve rehberi Kadir Ateş, dünyada eşi benzeri olmayan çiçeğin tek çiçekten 3 meyve verebilen tek tür olduğunu söyledi. Bu yıl doğa koruma ve milli parklar 5. bölge müdürlüğü tarafından koparana 244.315 lira ceza belirlendiğini kaydeden ateş, bu çiçeği önümüzdeki nesile aktarabilmemiz için koruma ve gözetmemiz gerekir, dedi. Anadolu Ajansı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkmanın hediyesi Fena Yıldız oldu. Samsun Spor'dan büyük sürpriz geldi. Süper Toro Süper Lig'in bitimini 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve 11 yıl sonra Süper Lig'e e yükselen Samsun yeni silahın çalışmalarına şimdiden başladı. Süper Lig'de kalıcı olmayı ve hedefleyen Karadeniz ekibi güçlü bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı. Samsun hedefinde Fenerbahçe'nin Yıldız isminin olduğu iddia edildi. İşte detaylı. 11 yıl sonra Süper Lig'e e çıkmanın hediyesi Fenerbahçeli Yıldız. Samsun Spor'dan büyük sürpriz. 9 Mayıs 2023 18.44 son güncelleme 9 Mayıs 2023 18.44 Spor Toto 1. Lig'de bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve 11 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Samsunspor yeni sezon çalışmalarına başladı. Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Karadeniz ekibi güçlü bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı. Samsunspor'un hedefinde Fenerbahçe'nin yıldız isminin olduğu iddia edildi. İşte detaylar. Takip et. Spor Toto 1. Lig'de gösterdiği performansla bitime 6 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Samsun Spor, 11 yıl sonra Süper Lig'e yükselmişti. İddialı bir kadro kurmayı ve Süper Lig'de ses getirmeyi planlayan Karadeniz ekibinden flash bir hamle geldi. Eroğlu'ndan sürpriz talep. Samsun Spor'da Serdar Dursun, Veanu Filip Krasso ve Matias Vargas gibi isimlerin gündeme geldiği ifade edilirken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun sürpriz bir futbolcuyu daha talep ettiği kaydedildi. Nert Hakan Yandaşı istiyor. Eroğlu'nun yönetimden özel isteğinin Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş olduğu belirtildi. Resmi teklif yapılacak. Ajan Spor'un haberine göre Samsun Spor, 28 yaşındaki futbolcu için kısa süre içerisinde resmi teklif yapacak. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maça çıkan Yandaş, 1 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Süper Lig'e geri dön... Ona haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberleri Türkiye gündemine oturduğu Sergen Yalçın ve Fenerbahçe. Spedaro Süper Lig'in 33. haftasında Bitersen Giresunspor deplasmana çıkan Fenerbahçe ilk yarısını bir 0 önde kapattığı maçın ikinci devresine Raiz Maç için golüne engel olamamış ve sağdan bir birlik beraberlikte ayrılmıştı. Şampiyonluk yarışına büyük yara alan Sarı-Lacivertli Direktör Jorge Jesus, takımın aldığı sonucun ardından taraftarlar tarafından eleştirilmişti. Bu durumun sonrasında Fenerbahçe taraftarları Sergen Yalçın adını gündeme getirdi. İşte detaylar. Son dakika Türkiye gündemine oturdu. Sergen Yalçın ve Fenerbahçe 9 Mayıs 2023-2028 Son Güncelleme 9 Mayıs 2023-2028 Sport Auto Süper Lig'in 33. haftasında Biteşen Giresun spor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, ilk yarısını bir, sıfır önde kapattığı maçın ikinci devresinde Riyad Bacic'in golüne engel olamamış ve sahadan bir, birlik beraberlikte ayrılmıştı. Şampiyonluk yarışında büyük yere alan Sarı, lacivertlilerde teknik direktör George Jesus, takımının aldığı sonucun ardından taraftarlar tarafından eleştirilmişti. Bu durum sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar Sergen Yalçın'ın adını gündeme getirdi. İşte detaylar. Takip et. Fenerbahçe, Sport Otosüper Ligi'nin 33. haftasında Bitecen Giresunspor ile karşı karşıya gelmişti. Çotanak Stadyumunda oynanan müsabakadan bir, birlik beraberlikte ayrılan Sarı, Lacivertliler, Galatasaray ve Beşiktaş ile çekiştiği şampiyonluk yarışında ağır bir yara almıştı. Taraftarlar harekete geçti. Galatasaray'ın da konuk ettiği Medipolbaşakşehir'i 1-0 mağlup etmesiyle puan farkının 5 çıkmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar harekete geçti. Sosyal medyada çalışma Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan teknik direktör George Ressus'un performansını eleştiren Sarı, lacivertli futbol severler, sosyal medyada çalışma başlattı. Sergen Yalçın Fener'e Fenerbahçeli taraftarlar, Sergen Yalçın isminin ortaya atılmasının ardından Twitter'da Sergen Yalçın Fener'e tagini Türkiye gündemine soktu. Sarı, lacivertli yönetimden ise George Jesus ve Sergen Yalçın ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Enler Valens... Ana haber bir kelimesi devam ediyor, diğer haberimizle geçiyoruz değerli izleyenler. Günün videosuna bugün ünlü ressamlara taş çıkartıyor. Sivaslı ayakkabı boyacısının yaptığı resimleri görenler hayran kalıyor. Sivaslı ayakkabı boyacılığı yapan Murat Ünser yaptığı resimlerle ünlü ressamlara taş çıkartıyor. Ünlü ressamlara adeta taş çıkarıyor. Sivaslı ayakkabı boyacısının yaptığı resimleri görenler hayran kalıyor. 9 Mayıs 2023-15-23 Son Güncelleme 9 Mayıs 2023 15:23 Sivas'ta ayakkabı boyacılığı yapan Murat Ünser, yaptığı resimlerle ünlü ressamlara taş çıkartıyor. Takip et. Sivas'ın Şarkışta ilçesinde yaşayan ve ayakkabı boyacılığı yapan Murat Ünser, resim yeteneğiyle kendisine hayran bırakıyor. Geçimini ayakkabı boyacılığı yaparak sağlayan gizli yetenek Ünser, ilkokulda başlayan desin merakını gün geçtikçe ilerletti. İşinden artık kalan zamanlarında fırça ve paletini eline alarak aklından geçenleri kağıtlara ve tuvallere döküyor. Hobi olarak yaklaşık 20 dakikada yaptığı resimleri görenler ise hayret ediyor. Yerin ve zamanım yok. Murat Ünsel, resim yapmak için yeri ve zamanı olmadığı için resimlerini yaklaşık 20 dakika gibi bir sürede tamamladığını söyleyerek, bu resim ilgin benim ilkokulda başladı. O zaman bir merak vardı bende. Rıfat İnciroğlu isminde bir öğretmenimiz vardı. Ortaokulda, lisede resimlerim panoya asılırdı. Ondan sonra bayağı bir uzun süre yaklaşık 20 sene bu işi bıraktım. Buradaki yapmış olduğum resimleri 15-20 dakikada yapıyorum. Yerim de yok, zamanım da yok. Böyle imkanım olmadan, boya ve malzemelerin kalitesiz fakat kendi kafamdan geçen şeyler yapıyorum. Ayakkabı boyacılığı mesleğini ilkokuldayken yapıyordum, daha sonradan sandığımı sattım. Şu anki sandığımı bir arkadaş satıyordu, biraz ucuz buldum ve aldım. Boyacılık mesleği güzel bir meslek şeklinde konuştu. Yaptığım şeylerle gurur duyamıyorum. Günser, daha iyi ressamların olduğunu bildiği için yaptığı resimlerle gurur duyamadığını ifade ederek, resim yapmandan benim babam veya evdekiler rahatsız oluyorlar. Evde tiner kokusu oluyor. Kokusuz tinerler de var ancak onu da biz bulamıyoruz. O yüzden malzeme eksikliği de oluyor. Yaptığım şeylerle gurur duyamıyorum çünkü daha üstün ressamlar var. Allah rahmet eylesin Seyfettin Soysal ağabeyimiz vardı. Hemen hemen dünyaca ünlü bir ressamdı. Şimdi biz onun eline su dökemeyiz tabii. Böyle bir ressamlar varken biz kendimizi böyle yaptığımız resimler ile ortaya çıkaramayız. Resimlerini beğenenler var. Ben beğenmiyorum çünkü bunlar 15-20 dakikada yapılan resimler. Tabii daha orijinal boyalarla, daha kaliteli malzemelerle yapılırsa daha çok güzel şeyler ortaya çıkar. Eğitim de görmedim. Sadece kendi tecrübelerime dayalı olarak aklımdan geçen bazı şeyleri yapıyorum. Bakarak yaptığım resimler daha orijinal çıkıyor. Otokopi çekmeyi de sevmiyorum. Resim benim hobim. Kendi kendimi mutlu ediyorum. İfadelerini kullandım. İha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve Web... Diğer haberimize geçiyoruz. AK Parti'lerle CHP arasındaki tartışma büyüdü. İki yaralı bir kişi gözaltına alındı. Gaziantep'te seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti ve CHP'liler arasında tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda tansiyonun artınca taraftar birbirine pet ve taş fırlattı. Bölgede bulunan bir CHP'li bir el havaya ateş açtı. Yaşanan olay sonrası iki kişi yaralanırken havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı. AK Partililerle CHP'liler arasındaki tartışma büyüdü, iki yaralı, bir gözaltı. 9 Mayıs 2023-2025 son güncelleme, 9 Mayıs 2023-2025. Gaziantep'te seçim çalışmalarını sürdüren AK Partili ve CHP'liler arasında tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda tansiyon artınca taraflar birbirine peç şişe ve taş fırlattı. Bölgede bulunan bir CHP'li bir el havaya ateş açtı. Yaşanan olay sonrası iki kişi yaralanırken havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı. Takip et. Gaziantep'te seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada iki kişi daha sonucu yaralandı, bir kişi gözaltına alındı. Çok sayıda ekip sevk edildi. Kentteki bir AVM önünde seçim çalışmaları yürüten bir grup AK Parti ve CHP'li arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine pet şişe ve taş fırlattı. Bu sırada bölgede bulunan CHP Şehit Kamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin, tabancayla havaya bir el ateş etti. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kavgada dar sonucu yaralanan iki kişi hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri Ersin Ağa'yı gözaltına aldı. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu. Kılıçlaroğlu duyurdu. Kapattırmaya canım. Ana Haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Seçim standını ziyaret eden bakan kocanın eli havada kaldı. Siyaslar 14 Mayıs seçimlerine asaylı günler kala ziyaretlerine devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahri'nin koca çalışmalarına esenlere devam etti. CHP standını görünce ziyaret etmek isteyen bakan kocanın elinin havada kalması dikkat çekti. Seçim standını ziyaret eden bakan kocanın eli havada kaldı. 9 Mayıs 2023 18.58 son güncelleme. 9 Mayıs 2023 19.04 Siyasiler 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala ziyaretlerine devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çalışmalarına esenlerde devam etti. CHP standını görünce ziyaret etmek isteyen bakan kocanın elinin havada kalması dikkat çekti. Takip et. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca esenlerde esnaf ziyaretlerine devam etti. Bakan kocanın ilk adresi kadın doğum ve çocuk hastanesi oldu. Tedavi gören hastaların durumuyla ilgili bilgi alan bakan koca hastane personeliyle de toplantı yaptı. Eli havada kaldı. Esenler 4. Yol Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlarla da selamlaşan bakan koca siyasi parti standlarını ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi seçim standını ziyaret ettiği sırada tokalaşmak için elini uzatan bakan kocanın eli havada kaldı. Bakan koca da kolay gelsin diyerek ziyaretine devam etti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Bakan olarak o pankartı gösterdi. İtaly İtalyanlar ne diyor? Biz, e, biz yapmadık. Türkler yaptık diyor. Dedim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank seçim bölgesi Bursa'da çalışmalarına devam ediyor. İnegöl'de miting düzenleyen Varank, karşımızda çok cahil muhalefet var. Gemlik İtalya'da zannediyorlar dedi. Konuşması sırasında dikkatini çeken bir pankartı okuyan Varank, İtalyanlar, İtalyanlar ne diyor? Biz yapmadık, Türkler yaptı diyor ifadelerini kullandı. Bakan Varank o pankartı gösterdi. İtalyanlar ne diyor biz yapmadık. Türkler yaptı, diyor. 9 Mayıs 2023-1924 son güncelleme, 9 Mayıs 2023-1942. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank seçim bölgesi, Bursa'da çalışmalarına devam ediyor. İnegöl'de miting düzenleyen Varank, karşımızda çok cahil muhalefet var. Gemlik'i İtalya'da zannediyorlar, dedi. Konuşması sırasında dikkatini çeken bir pankartı okuyan Varank, İtalyanlar ne diyor, biz yapmadık Türkler yaptı, diyor, ifadelerini kullandı. Takip et. İnegöl'deki miting alanına yerli ve milli top ile gelen sanayi ve teknoloji bakanı Mustafa Baran, coşkuyla karşılandı. Vatandaşların açtığı, İtalyanlar ne diyor biz yapmadık. Türkler yaptı, diyor, pankartı dikkat çekti. İnegöl'lü vatandaşlara seslenen bakan Baran, muhalefetin terör örgütleriyle ortak hareket ettiğine dikkat çekti. Varank'ın bizi engellemeye çalışanlara aldırış etmedik. Onlara kulak verseydik icraat yapamazdık. Türkiye'nin otomobili burada yapamazsınız dediler 177 bin araç sipariş verildi. Bu araç İtalya'da üretiliyor diyorlar. İtalyanlar ne diyor? Biz yapmadık Türkler yaptı diyor. Karşımızda çok cahil muhalefet var. ki İtalya'da zannediyorlar. 14 Mayıs akşamı hepsini öğrenecekler. İşbilenin kılıç kuşanın diye konuştu. Bakan varan, bunların aklına uysaydık Bursa'da şehir hastanesi olmazdı, otobanlar olmazdı, İnegöl'deki fabrikalar olmazdı. Bize alternatif olduklarını iddia edenler var. Cumhurbaşkanımızın alternatifi olduklarını söylüyorlar. Cumhurbaşkanımızın alternatifi olmaz. Eskiden koalisyonlar vardı, gençler hatırlamaz ama o dönem kırlı pazarlıklar vardı. Biz o dönem çok çektik, bu ülkede her gün krizlerle boğuştuk bu koalisyon masasının ortağı Meral Akşener ülkenin en mutlu dönemi koalisyon zamanında olduğunu söylüyorlar. Biz Kılıçdaroğlu SGK Başkanı olduğu döneminde biliyordum. O dönemlerde terör vardı, sen o zaman İçişleri Bakanlığı yapıyordun, sırça köşklerde yaşıyordum. Şu anda terör örgütleriyle pazarlıklar yapıyorlar. Teröristleri dışarı çıkaracaklarını söylüyorlar, Apo'nun tecrübini bitireceğiz, diyorlar. Siz teröristlerle kucak kucağısınız pazarlık yapıyorsunuz. Teröristler 14 Mayıs'tan sonra hapishanelerden çıkacağız, diyor. Bizim aziz milletimiz kırlı pazarlıklara izin vermez. 14 Mayıs'ta bu terör örgütleri kimi destekliyorsa onların karşısında durmanız lazım. 14 Mayıs'tan sonra FETÖ'cüler Türkiye'ye döneceği diyor. FETÖ'cülerin geçenmesine müsaade etmezsiniz, değil mi? Ülkemizin bu önemli seçiminde çok dikkatli olmamız lazım. Çok çalışmamız lazım, hepimizin telefonları var diye mi o rehberimizdeki her bir arkadaşımızı arayacağız bu seçimde, lakin deme, terör örgütlerini çöpe göndereceğiz, şeklinde konuştu. Mikrofonu bozuldu. Konuşma sırasında Bakan Varank'ın mikrofonu bozulunca Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanı teknolojik kaza yaşadı. Mikrofon bozuldu, dedi. İnegöl'ün sorunlarını bildiğini belirten Varank, İnegöl'e yeni bir stat kazandırmak için gelişimleri başlatacaklarını belirterek, ben buraya çok defalar buraya geldim. Bu ilçeye neler kazandıracağız onları konuştuk, onları hayata geçireceğiz. Bu ilçedeki gençlerimiz çok başarılılar, belediyemiz ile birlikte bilimine sözü gerçekleştiriyoruz. Şehrin büyük stadyum beklentisi var. İnşallah stadyum ile ilgili olarak gençlik spor bakanımız ile konuşacağız, sosyal konut ihtiyacı var onu da konuşacağız, bu ilçeye hizmet edeceğiz dedi. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Selvi Kılıçdaroğlu acı günü. Ağabeyi vefat etti onu terör örgütü elebaşlarının destek bilmiyordu. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında kritik tarih 17 Temmuz oldu. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili davaya devam edildiği aralarında Bomba düzenini bıra bırakan Ahlam Alhasır'ın da bulunduğu 36 sanın yargılandığı dava 17 Temmuz'da ertelen. Savcı tuklu sanıkların tukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep ederek eksikliklerin giderilmesini talep etti. Ahlam Alhasır'ın bir süre kendileriyle kaldığını belirten Fatma Berkel ise olaydan sonra düşük yaptı. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında kritik tarih 17 Temmuz 9 Mayıs 2023 18:22 son güncelleme 9 Mayıs 2023-18-29 İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili davaya devam edildi. Aralarında bomba düzeneğini bırakan Ahlam albasırında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı dava 17 Temmuz'a ertelendi. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep ederek eksikliklerin giderilmesini talep etti. Ahlam Albasır'ın bir süre kendileriyle kaldığını belirten Fatma Berkel ise, olaydan sonra düşük yaptım, dedi. Takip et. Davanın ilk duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Cezaevi'nin karşısındaki duruşma salonunda yapıldı. Saat 11.30 sıralarında başlayan duruşmaya, Ahlam Albasır ile birlikte 15 tutuklu sanık salonda hazır edildi. 12 sanık ise tutuklu bulundukları cezaevinden ses ve görüntülü bilişim sistemi Sekbis ile bağlandı. Duruşmaya 123 şikayetçiden 14 gün katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Ahlam Albasır'ın duruşmaya siyah başörtü ile siyah kıyafet ve gri etek giydiği görüldü. Duruşma, sanıkların kimlik tespitinin yapılmasıyla başladı. Sanık Albasır kimlik tespitinde kendini boşanmış ve hiç okula gitmemiş olarak tanıttı. Ahlam Albasır okumayı bildiğini ama yazmayı bilmediğini belirtti. Diğer sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanık savunmalarının alınmasına başlandı. Albas savunmasını sonraki celse yapacak. Mahkeme başkanı hazırlanan iddianamenin Arapça çevirisinin sanıklara tebliğ edilmediğini belirtti. Bu nedenle başkan, sanık ahlam Albas savunmasını iddianame eline ulaştıktan sonra yapabileceğini tercüman aracılığıyla söyledi. Albas savunmasını bir sonraki celse yapmak istediğini belirterek savunma yapmadı. Mahkeme başkanı diğer sanıkların savunmalarını almaya devam etti. Bazı sanıklarda iddianameyi okuduktan sonra savunma yapmak istediklerini belirttiler. Diğer sanıklarda üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmediklerini belirterek tahliyelerini ve beraatlerini talep etti. Olaydan sonra düşük yaptım. Duruşmada savunma yapan esenlerdeki tekstil atölyesinin sahibi Fatma Berkel, Ahlam Albaslar'ın bir süre kendileriyle kaldığını, geceleri uyumadığını, gündüz uyuduğunu söyledi. Olay sırasında hamile olduğunu söyleyen Berkel, olaydan sonra düşük yaptım. Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimiz ahlam ve eşimin kurbanlarıyız dedi. Duruşma 17 Temmuz'a ertelendi. Duruşmaya katılan 14 şikayetçi, sanıklar hakkında şikayetlerinin devam ettiklerini belirttiler. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep ederek eksikliklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılarak firari sanık Kalim Anca Hüseyin'in hayatta olup olmadığının sorulmasına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Selvi Kılıçdaroğlu Acıgül'ün. An Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Terlisi yani. Beşiktaş tutunamamıştı, geri dönmek kararı aldı. İşte Valyan İsmail'in yeni adresi. Süper Lig Süper üst üste kazanan maçlara galibiyet serisi oluşturan Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun sonuna doğru göreve getirilen Valyan İsmail ile bu sezon ortasına yoldan ayrılmıştı. Siyah beyazdan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Fransız çalıştırıcı için filoz bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş'ta tutunamamıştı, geri dönme kararı aldı. İşte Valerian Ismail'in yeni adresi. 9 Mayıs 2023-1957 son güncelleme. 9 Mayıs 2023-1957. Sport Süper Lig'de üst üste kazandığı maçlarla galibiyet serisi oluşturan Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun sonuna doğru göreve getirilen Valerian Ismail ile bu sezonun ortasında yollarını ayırmıştı. Siyah, Beyazlılardan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüpte anlaşmayan Fransız çalıştırıcı için flash bir iddia gündeme geldi. Takip et. Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın ve Önder Karaveli ile yollarını ayırdıktan sonra Valerian İsmaili göreve getiren Beşiktaş, bu sezona da Fransız çalıştırıcı ile başlamıştı. Siyah beyazlılarda alınan kötü sonuçların ardından sezon ortasında İsmail ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetmişti. Beşiktaş sonrasında herhangi bir kulüple anlaşmayan Valerian İsmail için Flash Lig'de gündeme geldi. Görüşmelerde sona geldi. Dattleticin haberine göre valeriyen Ismayel, İngiltere Championship ekibi Watford ile yaptığı görüşmelerde sona geldi. Kısa sürede takımın başına geçecek. Fransız teknik adamın son prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte kısa süre içinde Watford'un başına geçmesinin beklendiği ifade edildi. Beşiktaş'ın başında 18 maça çıkan 47 yaşındaki teknik direktör, 8 garibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyetlik bir performans gösterdi ve 1.72 puan ortalaması yakaladı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Soğuk ortasına başlanan vurdu kan donduran cinayet. hani kameralara bakın nasıl yansıdı. Mersin'de oturdukları apartmanın terasının kullanımı konusunda anlaşamadıkları iddia edilen ko komşuların kavgası kanlı bitti. Çıkan son tartışmada yanında getirdiği silahla 55 yaşındaki Hüseyin Altuntaş'a soğuk ortasına kafasından vurarak öldüren Yusuf E. kayıplara karıştı. Acılarıyla katil zanlısının bulunmasını isterken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Öt yandan Altuntaş'ın vurulma anı ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülerdi. İşte olayın detayları. Sokak ortasında başından vurdu. Kan donduran cinayet anı kamerada. 9 Mayıs 2023-15.45 son güncelleme. 9 Mayıs 2023-15.53 Mersin'de oturdukları apartmanın terasının kullanımı konusunda anlaşamadıkları iddia edilen komşuların kavgası kanlı bitti. Çıkan son tartışmada yanında getirdiği silahla 55 yaşındaki Hüseyin Altuntaş'ı sokak ortasında kafasından vurarak öldüren Yusuf E. kayıplara karıştı. Acılı aile katil zanlısının bulunmasını isterken polis ekipleri şüpheliği yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor altın taşın vurulma anı ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. İşte olayın detayları. Takip et. Kan donduran olay, 23 Nisan günü Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesi Camişerif mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 6 aydır oturdukları apartmanın terasının kullanımı konusunda aralarında anlaşmazlık bulunan Hüseyin Altuntaş ile Yusuf, ve 23 Nisan pazar günü bir kez daha karşı karşıya geldi. Evine dönen komşusu Hüseyin Altuntaş'ı apartmanın önünde durduran Yusuf hep yanında getirdiği silahla önce tehdit etmeye başladı. Bir süre tartışan ikili daha sonra itişmeye başladı. Altuntaş uzun süre şüpheliden kurtulmaya çalışırken boğuşma sırasında kafasından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeden kaçan zanlı kayıplara karışırken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet ani cep telefonu kamerasından. De yandan Hüseyin Altuntaş'ın vurulma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre elindeki silahla Altuntaş'a bağıran Yusuf E tek el ateş ederek dört çocuk babasını başından vurdu. Kanlar içinde yere yılan Altuntaş hayatını kaybetti. Evine ateşli silahla saldırı düzenlemişti. Olayla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan kardeş Taner Altuntaş ağabeyinin şüpheli şahısla aynı apartmanda oturduğunu söyledi. 6 ay önce de teras katının kullanımıyla ilgili kavga çıktığını belirten Altuntaş, karşı tarafın madde kullandığını biliyoruz. Ağabeyim bununla ilgili terasa sürekli arkadaşlarını getirip, madde kullanmalarına karşı çıkmasından dolayı başlayan bir tartışmalar oldu. Bu süreç zamanla alevlenerek büyüyor. Zaten daha önce bu şahısla ilgili mahkemelik de oluyorlar. Karşı taraf ağabeyimin evine ateşli silahla saldırı düzenlemişti. Bundan dolayı da karşı taraf firar etmişti ve araması çıkmıştır dedi. Tasarlayarak ve planlayarak yaptığını düşünüyoruz. Şahsın olay günü ortaya yeniden çıktığını vurgulayan altındaş, çünkü o güne kadar herhangi bir görüntü vermemiş. Bu olayların sakinleşmesi için ağabeyim 15 gündür bende kalıyordu. Bayramın ikinci günü gece eve gitti. Bu şahıs da büyük ihtimalle bayram sebebiyle eve gelmiş, ağabeyimin orada olduğunu tespit etmiş. Ertesi gün sabah ağabeyim evden ayrılıyor ve işlerini halletmeye gidiyor. Ölen de yeniden eve dönüyor. Şahıs kendi arabasının içinde ağabeyinin gelmesini bekliyor. Çünkü görgü tanıklarının verdiği ifadede de ağabeyim oraya gelmeden önce şüphelinin sokakta arabanın içinde beklediğini gösteriyor. Ağabeyim arabadan iner inmez sataşmaya başlıyor. Ağabeyim bunu bertaraf etmek için bayağı uğraşıyor, alttan alıyor, zaten gideceğiz diyor. Ağabeyim bu beladan kurtulmak için evini de satılğa çıkarmıştı. Lakin önce silahı çekmiş havaya ateş etmiş, bir kere tutukluk yapmış ve en son ağabeyimin kafasına sıkıyor. Yani bunu tasarlayarak ve planlayarak yaptığını düşünüyoruz diye konuştu. Bu şahsın bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyoruz. Olayın ardından şahsın kendi arabasıyla kaçtığını kaydeden Altuntaş, olay esnasında annesi ve ağabeyi de orada duruyorlar. Onlar da hiçbir şekilde müdahale etmiyorlar. Zaten onların da şahsı bu konuda azmettirdikleri, daha öncesinde de kavgalarında ya da tartışmalarında zanlıyı kışkırttıklarına dair ifadeler de var. Devletimize her zaman güveniyoruz. Şahsın yakalanacağına da inanıyoruz. Lakin böyle bir sonla karşılaşmış olmamız bizim hayatlarımızı anne, baba, kardeşler, eşi ve çocuklarında ciddi etkiler bıraktı. Acımız taze. Biz bu şahsın bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesi konusunda gerekli bütün mücadelemizi vereceğiz. Konunun farklı yerlere gitmesini elbette ki istemiyoruz. Bu şahsın daha fazla kişilere zararı dokunmaması adına, bir an önce yakalanıp, adalete teslim edilip, hak ettiği yerde olması için gerek istiyoruz. Dikkat kentimiz Udur ifadelerini kullandı. İha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Selvi Kılıçdaroğlu günü ağabeyi vefat etti. Kılıçdaroğlu terör örgütü elebaşlarının destek...